İlk haberimiz Toyota'nın çıkardığı enteresan bir otomobil. Enişteleri özel. Efsane dizi. Vay <gülüyor> abi. <gülüyor> Aynen. Efsane <gülüyor> dizi ile Mecnun'un eksenine geleceği iddia edilmiş. <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji Yorum programımızın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bu haftada teknoloji gündemiyle karşınızda olacağız. <gülüyor> Haftanın teknoloji gündemi hem Türkiye'den hem de dünyadan haberlerle başlıyor. İlk haberimiz Toyota'nın çıkardığı enteresan bir otomobil. Eniştelere özel. Doblo. Doblo'ya rakip evet. geldi. Enişte Edition. <gülüyor> enişte Edition, Proas City. Değişik bir isim yalnız. Evet. Proas City diye bir araba Ben olsam Enişte Edition koyarım. Abi nasıl bir isim koymuş? İyi, ee, ee. Hatta böyle haberini ben yapmıştım. Şey dedim hani bu ismi nereden bulduğunuzu dedirten Çok... otomobil. Proas yani şimdi City. Şimdi bakıyorsun rakibine. Yani Doblo. Fiorino. Fiorino. Değil mi? işte? Başka ne var? Kangoo var. Kangoo <gülüyor> var. Kangu var. var evet. Courier var şeyde Ford'da. Bu biraz zor okunuyor da. Ford'un Courier'in hani. o eskiden başka bir ismi vardı. Şey döndü ya. Connect. Connect vardı tamam evet. Yani. Şimdi Courier var. Değil o Courier daha güzel oldu ama. Ee, yani Toyota da bir tane ticari getirdi arkadaşlar. Fiyatları 200.000'den başlıyor. Ee, 200.000'den başladı. Ee, yani normal Ford'un Reno'nun fiyatlarıyla hemen hemen başlıyor. aynı. Ama acayip acayip teknoloji var. İşte ekran var. Kablosuz şarj standart geliyor. En sonunda akıl etmiş birisi bunu kablosuz çarptı. O, o 50 liralık 50 lirik bir şey abi adaptörü ya. Hani pet bir tane teknoloji. Erşin şöyle şimdi o 50 lira da adam bundan atıyorum sallıyorum 1 milyon tane satınca 50 milyon dolar oluyor falan böyle. E tamam da Atıyorum i̇şte. bin lira 2000 binlik bir şey de değil ya. Şimdi sen paket As olarak almaya kalktığın zaman biliyorsun hani diğer markalarda işte atıyorum teknoloji paketi diyor orada. Ya teknoloji paketini sinek tırıyor daha. <gülüyor> <kâr> <gülüyor> Anlamıyorsun <gülüyor> orada. <gülüyor> Araba, liste kalabalık gözüksün diye teknoloji evet, evet. paketine ekliyor. USB bellek girişi falan he, değil mi yani artık. <gülüyor> Otomatik cam kapı açmak olur. Ama bu arada araba gerçekten şey yani bayağı teknolojik ve farklı farklı şeyleri falan da var. Güzel bir otomobil yani olmuş. Artık biz Ahmet teknolojik olsun. Olsun yani. yani. yani elektrikli otomobillere geçmemizde zaten hepsi aracın içinde böyle elektrikli hale gelecek. Onu da ben artık göreceğiz. Evet. Şimdi bir diğer haberimiz bizimle ilgili, Teknoloji, ilgili. teknoloji Oku ilgili. teknolojioku.com'da bir içerik başlattık yeni. Şikayetim var. <gülüyor> şikayetim. Şikayet var. Şikayet var gibi bir şey oldu bu. Şikayetim var da şu, e, her hafta bir markaya ile alacağız. Her hafta bir markaya. Yok, <gülüyor> <gülüyor> markayla ilgili şikayetlerimizi alacağız ve onları markaya ileteceğiz. İletiyoruz evet. da hakikaten gerçekten Arada bir de. köprü görevi göreceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi mesela bir ürünü alıyorsunuz. Bunu işte sitelere falan yazıyorsunuz da orada girip okuyacak birileri vesaire biz direk markaya mail yoluyla bizde biliyorsunuz pek çok markanın zaten iletişim mail hesapları vesaire Ama var biz direk onu marka yöneticilerine ileteceğiz ha, tabii onlar ciddiye alırlar almazlar cevap verirler vermezler onlara kalmış bir şey biz bizden çıkacak olacak. Biz, Evet. biz evet. böyle bir köprü hizmet, hazinesi, hizmet, hizmet vermeye vereceğiz. başlıyoruz. O yüzden şöyle yapalım. Siteyi mutlaka takip edin. Evet. Tezgöz bu hafta Vodafone'la başladık. Evet yarın Ama mesela Vodafone'dan gelen şikayetleri göndereceğiz. Evet onun videosu yayınlanacak. Bayağı bir şikayet gelmiş. Bayağı da gelmiş. Yani. Ki Cuma yani. günü girdik. Perşembe günü girdik. Perşembe günü bir buçuk günde 200-300 tane şikayet gelmiş ve şikayetlerle video çekiyoruz. Ve diğer markalarda olacak. Yarın bugün gün Turkcell'da olabilir, TurkTelekom'da olabilir. İşte Apple olacak, Samsung olacak. Hepsini koyacağız ve şikayetlerinizi markalara ileteceğiz arkadaşlar. Böyle bir... Ee, yeni evet. bir video serisi başlattık, desteklerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir diğer haberimiz ise PlayStation 4'ün pil sorunu var diyorlar. Ya o tamamen bir söylenti daha sonradan bir cevap gelmiş değil. Çıkmadı evet. Ki, şimdi bu konsol çıkalım baktığımız zaman 7 sene oldu. Hatta 8. seneye girdik gidiyoruz yani. 8 senede hiçbir cihazın başına böyle bir şey gelmemiş. Ama gelecek bence. Ama kaç senede gelebilir? Atıyorum o Sallıyorum şimdi tamamen. 20 senelik bir pil olabilir ya da 10 senelik. Muhtemelen onun son testlerini yapmıştır zaten yani. Ya oradaki Kartusla belki Yoksa. sonu yani bu arada bir sorundan bahsetmedik. Yani pil sorunu dedik ama biliyorsunuz bilgisayarlarda da olan bir pil meselesi vardır. Hani masaüstü şey. bilgisayar bir BIOS pili var. O pilin ömrü işte atıyorum 10 sene diyelim ki. 10 senede bir ki o kadar da gitmez bile yani bilgisayar o kadar gitmez ama 10 senede bir o pili değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü BIOS ile ilgili tarih saat bilgileri tutuyor. Aynı pilden, benzerinden daha doğrusu e PlayStation 4'ün içinde de varmış ve bu pil bittiği zaman Sony cheat yapılmasın, hile yapılmasın diye hani konsolu bitiyor yani. Çalışmıyormuş bir de arkadaşlar. Konsolu kapatıyormuş. Böyle bir iddia var. Bunu Sony daha henüz bir onaylamadı. Ya onun her türlü çaresini bulurlar. Ne olur? En kötü teknik servise götürürsün. Aynı şey 300 liraya 10 lira pil değiştirirler. bence Para talep etmezler hani kendi kendine bittiği şeyler. Yani bilmiyorum o biraz muallakta. Ama ben, ben onun öyle dediğim gibi kısa sürede de biteceğini düşünmüyorum ya. Muhtemelen onun kapasitesini falan hesaplamıştır sonra o kadar amatör bir firma değil yani. İnşallah diyelim o zaman. Bir diğer haberimize geçelim. Fit Bank 5 inceledik biz ve binde satışa, satışa çıktı arkadaşlar. BİM'de Cuma günü itibariyle dün itibariyle satışa çıktı. 280 lira. Normal fiyatı da 320 lira yani bir 40 lira falan indirimli İndirim olarak vardı. çıktı. BİM'de, çıktı. Bim'de bunun MIBAN 5 ile çok sordular. Söyleyelim arkadaşlar MIBAN 5 ile hemen hemen aynı bileklik arasında sadece Alexa farkı var. O da Türkiye'de kullanılmıyor yani zaten. Ale Alexa'da Türkiye'de şu anda kullanılmadığı için çok bir fonksiyonu yok. Normalde mesela Alexa'nın olduğu desteğinin olduğu yerlerde soru sorduğunuzda vesaire cevaplıyor mesela mesajımı oku dediğinizde okuyor falan. Ama şimdilik Türkiye için en azından bu destek söz konusu değil. Bir de karışık ordunu vesaire daha kaliteli diyorlar. İşte pil bir tık daha uzun diyorlar Mi Band 5'e göre. Yani arada böyle ufak tefek farklar var. Ama fiyatı da Mi Band 5'ten bir 70-80 lira daha pahalı. Ahalı. Dolayısıyla aradaki fark bu parayı vermeye değer mi değmez mi bu biraz size, size kalmış, kalmış bir şey. Gidelim. Bu arada önümüzdeki hafta için bir yeni bir otomobil testi geliyor. Renault'un Captur modelinin yenisini test edeceğiz arkadaşlar. Yeni Captur. Muhtemelen önümüzdeki hafta ki programda da ondan bahsediyoruz. Ve videosu yayında olur mu emin değilim ama haftaya. En azından testleri bitecek. Orası ile ilgili güzel bir video geliyor. Bu arada Ranger inceledik. Ford Ranger. Onun da videosu yayınladı. kanalda mutlaka izlemeyi unutmayın. Bir diğer haberimiz. Samsung'un yeni katlanabilir telefonuna ilgili konsept görüntüler ortaya çıktı. Ya ben Sefer... onun konseptin de çok kısa sürede geleceğine inanmıyorum. İkiye katlanır telefon. Böyle ikiye bir öyle katlanır, İlk bir öyle Samsung'un katlanabilir telefonu 2014'te ortaya çıkmıştı. Telefonun çıkması 2019'u buldu. Yani 5 sene sonra. O da şimdi ortaya çıktı herhalde bir... 2026-2027 yılında çıkar diye düşünüyorum ben. Yani saçma yani zaten bir daha, telefon saçma ya bence. Bir de hani telefon saçma değil, ikiye katlanması saçma. Daha tam olarak katlanmayı çözemediler, evet, bir de onu ikiye katlayacaklar. Sonra kıvrılmış kağıt gibi dört tane böyle. İkizi olacak orada, uğraşmadık. İkizi izi mesela şey yapamadılar, çözemediler ki o evet. Hala açtığında o iz çok net bir şekilde, Gönülüyor. fark ediliyor yani çok anlamsız o bence kaybolacak gidecek de bakalım biraz daha yok ya bence geleceği geldi. var o konuda sana katamıyorum ya göreceğiz göreceğiz Osman, göreceğiz. Osman. Fiyatları da fiyatlarda düşmeye başladı ama şimdi bir diğer haberimiz eksemle ilgili biliyorsunuz Acun Ilıcalı'nın Netflix benzeri platformuydu bir iddia var efsane dizi var abi İsmail abi Hı <gülüyor> <gülüyor> Aynen efsane <gülüyor> dizi Leyla ile Mecnun'un eksene geleceği iddia edilmiş ama şu anda resmi bir açıklama henüz yok gelirse bomba olacak şekilde Acun dizinin isim haklarını satın almış. Hmm. Söylentilere göre de orijinal kadro için uğraşıyormuş. Yani en kötü yeni bir kadroyla çeker ama o tabi eski kadronun yerini tutmaz muhtemelen. Orijinal kadroda şöyle bir sıkıntı var. Pek çok oyuncu farklı projelerde. Yani o evet. oyuncuların o evet. projelerden alınması vesaire biraz sıkıntılı olabilir ama şunu diyorlar. Yaz aylarında çekilecek atıyorum. Kaç bölüm yayınlayacaklar? Hani bu platformlarda fazla bölüm olmuyor ya. Hmm. 13, bölüm. 13 bölümü tak diye çekecek mesela. Hafta hafta hafta, hafta şey yapacak. İkinci sezonu daha sonra çekecek. Yani olabilir Bu şekilde bir planlamanın da olabileceği konuşuluyor. Şimdi son olarak da Türkiye'den bir haberimiz var. BİP'e yeni bir özellik geliyor. Cuma günü katıldığımız bir toplantı vardı. 26 Mart 2021 tarihinde. TÜRKSEL tarafından düzenlendi. Bu toplantıda arkadaşlar ne konuşuldu? BİP'e yeni bir özellik geliyor. BİP'in özelliklerine falan uzun uzun bahsettiler de asıl hikaye şu bip bundan sonra WhatsApp'ta benzeri platformlardaki işte mesaj geçmişinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve diğer işte gruplarınızı vesaire kişileri hepsini isterseniz burada mecburiyet yok bu arada. İsterseniz bip aktarabileceksiniz. Böyle bir özellik gelecekmiş. İsterseniz hepsini alıyorlar yani. yani i̇sterseniz <gülüyor> oraya gelecek ama derseniz benim hiçbir özelim yok. Hepsi ee, Whatsapp'taki Whatsapp'la da yok. E, Telegram'da yok, yok yani isterseniz. İsterseniz yani. alabiliyorsunuz böyle bir özellik gelecek arkadaşlar. Ama şey olayı bu Whatsapp'takini falan kopyalıyorsun. Whatsapp konuşmalarını da kopyalama aktarma gibi bir özellik değil mi? Evet evet aynen. Yani diyor ki bizdeki konuşmalarınız bize yetmedi. Daha önce Whatsapp'taki konuşmalarınızı da aktarın. Onlar da dursun bizde. Evet. Onlar da güvende olsun yani. Diyorlar. Aynen öyle arkadaşlar. Ve <gülüyor> bu son haberimizle birlikte Teknoloji Oku yorumun yeni bölümünde sonuna gelmiş olduk. Haftaya yepyeni konularla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Deren önce YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alanda takip etmenizi öneriyorum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.